Lokumluk'ta güneşli bir gün Durun bir dakika Hoparlörden bir anons yapılıyor <gülüyor> Çocuklara duyurulur 20 Kasım Çocuk Hakları gününde Lokumluk Belediyesi Meydana yeni bir çocuk parkı açmayı planlamaktadır Fikirlerinizi bekliyoruz Yeni bir çocuk parkı mı? Bir yeni bir çocuk parkı oh, diyorum. Harika! Harika Ay, bir şey bu. iyi. Duydunuz mu? Hadi resim yapalım. Evet. Üçü boya kalemlerinin ve defterlerinin başında. Bence parkta büyük bir teleskop olsun. Bence de içinden vişneli dondurma akan bir çeşme olsun. <gülüyor> Arkadaşlar bence herkesin faydalanacağı bir şeyler yapalım. Çocuk haklarıyla ilgili bir park olabilir. Ama ben çocuk hakları ne demek bilmiyorum ki. Çocuk hakları devletlerin imzaladığı bir sözleşme. Devletler çocukların haklarını ve özgürlüklerini korumak zorundalar. Nasıl yani Defne? Bu sözleşmeye göre bütün çocukların yaşamak için bir eve ihtiyaçları var. Oyun oynama hakları var. Okula gitme hakları var. Hepimizin sağlıklı gelişme hakkımız var. Bu parkta bütün çocukların oynayabileceği yerler olsun. Ne dersiniz? Bu harika bir fikir Lokum. O zaman hadi çizelim. Çocuklar harika bir park hayal ettiler. Bütün çocukların yararlanabileceği kaydırak, salıncak, sesle her şeyi anlatan bir oyun alanı ve daha neler neler. Bakalım hangi resim seçilecek? Ay çok heyecanlıyım. Üç gün sonra. <gülüyor> Lokumluk çocuklarına duyurulur. Yeni parkımızın adı Lokumluk Çocuk Hakları Parkı olacak. Fikirleri için Lokum, Defne ve Can'a teşekkür ederiz. Duydunuz mu? Çocuk Hakları Parkı diyor. E e Duydunuz mu? Du Duydunuz mu? <gülüyor> <gülüyor>